Hadi gelin 971'den 659'u çıkaralım. Aa, Ama başlar başlamaz bir problemle karşılaşıyoruz. Birler basamağına baktığımızda, birden 9'u nasıl çıkartırım diye düşünmeye başlayabilirsiniz. İşte burada çözüm yandan borç almaktır. Yani buradaki bir değeri alıp birler basamağına verirsiniz. Daha kolay anlaşılması için, hadi şunları tekrar yazalım. Evet. Buradaki 9'umuz yüzler basamağında. Yani aslında 900'ü temsil ediyor. 7 onlar basamağında ve 70'i temsil ediyor. Son olarak da birler basamağında ve kendini yani 1'i temsil ediyor. Gelelim ikinci sayımıza. Bu 6 600'ü temsil ediyor. 5, onlar basamağında olduğu için 50'yi ve bu da yine birler basamağında olduğu için 9'u temsil ediyor. Gördüğünüz gibi aslında çıkarmak istediğimiz sayı bu. 600, 50 ve 9. Başka bir deyişle 600 artı 50 artı 9'u çıkarmak istiyoruz. İsterseniz çözüme burada devam edelim. Bu gördüğünüz yan taraftaki ifadeyle tamamen aynı sadece farklı bir şekilde yazdık. Ancak hala sorunumuzun üstesinden gelebilmiş değiliz. Daha büyük bir sayıyı kendinden küçük bir sayıdan nasıl çıkarabiliriz? Çözüm bir basamaktaki değeri alıp diğerine vermekte yatıyor. Şimdi bu 70'ten bir onluk alırsak basamakta 60 kalır ve aldığımız onluğu da birler basamağına veririz. 1'e 10 eklersek ne olur? 10 artı 1, yani 11 elde ederiz. Dikkat ederseniz aslında sayının bütünlüğünü bozmadık. Sonuçta 971 ifadesi 900 artı 60 artı 11'e eşittir. Sayı değeri hala 971'dir. Sanırım şimdi çıkartma işlemini yapabiliriz. 11 eksi 9 eşittir 2. 60 eksi 50 eşittir 10 ve... 900 eksi 600 eşittir 300'dür. Dolayısıyla çıkarma işlemimizin sonucu 300 artı 10 artı 2 yani 312 olmalıdır. Şimdi aynı şeyi burada yapalım. Ancak bu defa sayıları genişletmeyeceğiz. Aynı sorun yine karşımızda. 9'u 1'den nasıl çıkarabiliriz? Borç almıştık hatırladınız mı? Onlar basamağından bir tane 10 alalım bu onlardan birini ortadan kaldıracağız ve geriye sadece 6 tane onluk kalacak. Ve bu onu birler basamağına vereceğiz. Yine 10 artı 1 eşittir 11'i elde edeceğiz. Şimdi çıkartma işlemimizi yapmaya hazırız. 11 eksi 9, 2. 6 eksi 5, 1. Ve 9 eksi 6 eşittir 3. Burayı da aynı renkte yazalım. Sonuç yine 312. Zorlu bir soruyu daha atlattık. Harika!